Merhabalar 2 Ocak 2022 tarihinde 2021'e dilimiz alışmış son anda çıkardık bir yeni ay meydana gelecek oğlak burcunun 12 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay bu videoda bu yeni ayın açılarından etkilerinden bahsedeceğim sesimden dolayı herkesten özür diliyorum arkadaşlar Gripal enfeksiyondan dolayı sesim her zamankinden farklı gelebilir ancak bu yeni aya dair e, mutlaka video çekmem gerekiyordu. O yüzden e, şimdiden özür dileyerek başlamak istiyorum. Burçlara etkilerine bakacağız. Yeni ayın açılarına bakacağız. Hangi alanlarda hangi etkileşimler yaşayabiliriz? Bunlara değiniyor olacağım. Videoya geçmeden önce desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Keza koca bir yılı geride bırakmış olmanın hem sevinci hem de yeni yılın e, tedirginliği ile beraber beklentileriniz, umutlarınız, hayallerinizden yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi yeni aya bakalım. Bizleri neler bekliyor? Biliyorsunuz yeni ay enerjisine retro Venüs'le beraber başladık. Oğlak burcunda retro Venüs hareketiyle beraber özellikle ilişkilerde sadakat, güven ve ilişki testleri gibi konular Gündemimizdeydi, ilişkiler namına maddi konularla ilintili bir takım karmik süreçlerden geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Ocak ayı itibariyle Merkür Retrosu da başlayacak. Şubat ayına kadar aslında oldukça kadarsel bir süreçten geçiyoruz ve yeni adımlar adına da çok destekli bir etkileşim içerisinde değiliz. Bu yeni ay enerjisiyle beraber hangi alanlarda yeni başlangıçlar yapabileceğiz? Bunlara bakacağım öncelikle. Yeni ay anında yükselenin bir derece başak burcu olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve bir derece başak burcunda bulunan şans noktasıyla da kavuşum söz konusu. Yani yükselen ve şans noktası kavuşumuyla beraber yeni ay enerjisini karşılıyor olacağız. Burada her ne kadar bir takım karışıklıklar, eski meseleler, kavatik durumlar olmuş olsa dahi yine de bu yeni ay enerjisiyle beraber şansın açıldığı, Belki şansın çok mücadele ederek, hizmet ederek karşımıza çıkacağı ve büyük bir başlangıç adına da yine fırsatları barındıran bir dönemden geçtiğimizi ifade ediyor arkadaşlar. Yani aslında ne yapmamız gerektiğini biliyor gibiyiz. Ama bunun için bir çaba, bir emek, bir mücadele gerekiyor olabilir. Yeni bir başlangıç enerjimiz de var. Yalnız bir adım atmamız gerekiyor. Ve bir takım engeller de var bu adımın önünde, sağında, solunda, birisinde, gerisinde. Ama yine de şans bir tarafıyla yanımızda gözüküyor arkadaşlar yeni ay anında. Yükselen yöneticisi Merkür baktığımız zaman 0 derece kova burcunda ve 5. evin son derecelerinde bulunmakta Placidus yönteme göre ve bu da demek oluyor ki özellikle yeni başlangıçlar, yeni haberler, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler adına bir takım gündemlerimiz var arkadaşlar. Her ne kadar enerjiler bizi zaman zaman eskiye götürüyor veya bir şeyleri toparlamakla alakalı süreçler yeni adımlar atmamızla engel oluyor olmuş olsa dahi. Bu süreçte Merkür'ün bu geçişiyle beraber ve şans noktasının yine bir derece başak burcunda bulunmasıyla beraber özellikle yeni bir yola doğru girme noktasında bir takım haberler, cümleler, sözler, anlaşmalar ve görüşmeler de meydana getirecek gibi gözükmekte. Tüm bunların yanı sıra artık 1 e, derece ikizler burcuna kadar gerilemiş olan e, Kuzey Ay Düğümü ve aynı zamanda Güney Ay Düğümü'nün de yine bu Merkürle güzel bir etkileşim olacak. Ancak şans noktasıyla da kare bir görünüm meydana getirdiğini görüyoruz. Yani burada e, özellikle Aralık ayı itibariyle başlayan ve Ocak ayının sonuna kadar da devam eden çok kadersel karmik bir süreçten geçiyoruz arkadaşlar. Evet zorlanacağız. Ancak bir taraftan yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar da kapısını aralıyor bizler için. Bu süreçte özellikle şansımızı yakalayabilmek adına, kadersel fırsatımızı yakalayabilmek adına, özellikle geçtiğimiz bir buçuk yılın bize getirisi, bizden götürüsü nedir, bunları değerlendirebilmek adına gerçekten çabalamamız, uğraşmamız, gerekli görüşmeleri yapmamız, gerekli cümleleri sarf etmemiz, Gerekli adımları atmamız ve gerekli kişilerle kontaklar kurmamız, belki anlaşmalar imzalamamız gerekli olacak gibi gözüküyor. Aslında kendimizi ifade etmek adına doğru bir başlangıç yapabilmek adına, doğru konuşmalar yapabilmek adına da kadarsel desteğin arkamızda olduğunu söyleyebilirim. Evet bu bir miktar risk barındırabilir, bir miktar belki cesaret gerektirebilir 5. evde bulunmasından ötürü ancak geleceğimizi şekillendiren de bir durum olacaktır. Bir haber, bir konuşma, bir görüşme, bir anlaşma her neyse Merkür'ün temsil etmiş olduğu o konu. Evet bu konular gündemimizde oğlak yeni ay ile beraber Peki yeni ay e, haritanın hangi derecesinde hangi evinde meydana geliyor? 12 derece oğlak burcunda dedik ve haritanın 5 evinde arkadaşlar meydana geliyor. E, burada özellikle konunun 5 ev alanına odaklandığını söyleyebiliriz çünkü oğlak burcunda ciddi bir stelüm enerjisi var. Güneş burada, Ay burada, Venüs burada, Vertex burada, Pluto burada, hatta Merkür'de çıkmak üzere olsa dahi burada. Yani 5. evde ciddi bir sterlyum, bir oğlak sterlyum olduğunu görüyoruz. Nedir 5. ev arkadaşlar? Bizi mutlu eden her şey. Aşk hayatımız, bizi heyecanlandıran gelişmeler, riskli yatırımlarımız, eğlence hayatımız, çocuklarımız, çocuklarımızla olan ilişkilerimiz... Yaratıcılık alanlarımız, üretim alanlarımız beşinci ev Demek ki artık kendimizden yeni bir şey doğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Belki bu yeni bir aşk, belki büyük bir yatırım, belki büyük bir e, tasarım, bir fikir. E, belki bir çocuk dünyaya getiriyoruz. E, belki de çocuğumuz gibi gördüğümüz bir şey yeniden oluşturuyoruz ve şekillendiriyoruz gibi bir durum söz konusu. Ancak tabii on derecelik bir ortla da olsa... Venüs ile yakın bir pozisyonda yeni ay. Bu da demek oluyor ki, evet yeni bir şeyleri yapılandırıyoruz ve şekillendiriyoruz ama burada ya geçmiş tecrübelerimizden ders alıyoruz veya geçmişte kalan bir konuyu yeniden ele alıp değerlendiriyoruz arkadaşlar. Yani tamamen sıfırdan hiç gündemimizde olmayan bir durum bir konuda değil bu. Ama bir şekilde adım atılması, çabalanması ve mücadele edilmesi gereken bir konu gibi gözüküyor belki eski bir aşkınız tekrar karşınıza çıktı zamanında mücadele etmediniz zamanında gerekli özeni göstermediniz ve artık bunu gerçekleştirmeniz zamanı belki çocuklarınızla bir takım problemleriniz vardı bunları iyileştirmek adına fırsatlar belki hayattan tat alamıyordunuz, keyif alamıyordunuz belki riskli yatırımlarınız vardı veya aklınızda bir fikir vardı belki bir sanatla veya bir hobiyle uğraşıyordunuz ancak bununla alakalı herhangi bir adım atmamıştınız kendi halinizde çok amatörce bir şeyler yapıyordunuz ama artık bunu eylemsel enerjiye dökmek, bununla alakalı görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar yapmak, bununla alakalı harekete geçmek adına bu yeni ay bizi zorlayacak arkadaşlar. Neden zorlayacak diyorum. Çünkü Uranüs'ün de burada üçgen enerjisiyle beraber sanki bir şekilde olaylar biz istemesek de, istesek de hızlı bir şekilde bizi o gündemin ortasına düşürecek gibi gözüküyor. ...aslında bu ani gelişen ve öngöremediğimiz durumunda bir takım şanslar barındırdığını ifade etmekte fayda var. Burada bu yeni ayın aynı zamanda Kiron'la bir karesi söz konusu. Bu da yaralarımızın tekrar açılacağı, özellikle kendimizi ortaya koyabilmek, geleceğimize şekil verebilmek, derindeki hislerimizi paylaşabilmek... Gizli, e, kapaklı ve bizi içten içe rahatsız eden, Kemiran konuları gün yüzüne çıkarabilmek adına e, bir zorluk yaşayacağımızı gösteriyor. Burada ekonomik anlamda özellikle bir takım zorluklar ortaya çıkabilir e, bu yeni ay enerjisiyle beraber. Bunun yanı sıra aşkta e, derinden bir paylaşım, derinden kendini açabilme veya güvenebilme ile alakalı korkuların ve kaygıların tekrar kendini göstermesi söz konusu olabilir. Burada tabi kironun bu sert etkileşimi aslında bu alanlarda şifalanması gereken bir konu olduğunu gösteriyor. Geleceğimizi şekillendirmeden hemen önce bu yarayı tamamen ortaya çıkarıp artık bu yaranın farkında olup bunu iyileştirmeye, bunu şifalandırmaya yönelik bir hamlemizin olması gerektiğini ifade eden bir etkileşimden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet yeni ay enerjileri bu şekilde şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor ben hemen koç burcuyla başlayacağım. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar dinleyen vakit ayıran herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen koç burçları ile başlayalım. Merhaba sevgili koç burçları bu yeni ay enerjisi ile beraber kariyer hayatınız özellikle mesleki yaşantınız toplumsal imajınız ve statünüzle alakalı. Bir yeni gündem söz konusu oluyor özellikle kariyer gelirlerinizin artacağı sürpriz gelirler elde edebileceğiniz belki sürpriz terfiler de söz konusu olabilir ancak burada kendinize güvenmekle alakalı kendinizi bu işe yetkin görüp görmemekle alakalı bir e, sorun ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna çok fazla odaklanmamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir bağlantı. Aslında size kendinizi iyi hissettirecek ama çok da beklediğiniz yerden gelmeyen bir e, yenilik söz konusu gibi. Bu e, durumu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü kadersel temaların e, çok ön planda olduğunu söyleyebilirim. Ve sistemin desteğinin de arkanızda olduğunu ifade etmemde fayda var. Umarım e, güzel bir yeni ay olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa Burçları. Oğlak Burcu'nda meydana gelen yeni ay enerjisi 9. ev konularında etkili olacak. Özellikle yeni bir bakış açısı, yeni bir fikir, yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni çevreler ve hayatınızda daha önce çalışık olmadığınız gündemler ile haşır neşir olacaksınız sanki. Burada özellikle Burcu'nuzdaki Uranüs'ün etkisiyle beraber artık daha özgür, daha bağımsız, daha marjinal ve sıra dışı bir hayat yaşamak istiyorsunuz ve bununla alakalı da aslında bir takım imkanlar, olanaklar, kişiler veya durumlar çıkıyor sanki karşınıza ancak geçmişteki yaralarınız, geçmişte aldığınız hasarlar, kanayan taraflarınız bu yeni yola girmekle alakalı sizi biraz korkutuyor olabilir yani yeni aynı şeyleri yaşayacağınız veya bu konuda zarar göreceğiniz konfor alanınızdan çıkmamanızın daha önemli olacağını hissettiren etkileşimler var sanki e, bu e, kanayan tarafınızı iyileştirmeniz gerekiyor sevgili boğa burçları aksi halde bu yeniliğe kucak açamayacak gibi gözüküyorsunuz umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin adınıza abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın merhaba sevgili ikizler burçları oğlak burcunda meydana gelen yeni ay enerjisi haritanızın 8. evinde etkili e, burada yeni bir e, gündeminiz var hayatınız dönüşüyor ve değişiyor Özellikle parasal konular, geçmişteki kayıplar, gizli meseleler, gizli saklı kalmış bir şekilde sandığa kaldırılmış konular sanki gün yüzüne çıkıyor. Çünkü Uranüs 12. evinizden bazı sırları öğrenmenizi, bazı gizemleri keşfetmenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Ee, özellikle ruhsal gücünüzü ön plana çıkaracak ve istediklerinizi hayatınıza çekme potansiyelinizi artıracak bir yeni aydan bahsediyoruz ve e, bir takım sırlara da vakıf olabilirsiniz. Bu vakıf olduğunuz durumlar e, sizi e, derinden etkileyebilir gözüküyor ve iyi hissettirebilir esasında. Hiç beklemediğiniz anlarda, hiç beklemediğiniz şeyler duyabilirsiniz. E, biraz e, arka planda kalan konulardan haberdar olabilirsiniz ancak... Burada Kironun 11. evden kare bağlantısı. Evet, hayatınızda yeni ve esrarengiz bir takım şeyler var ancak... Bu uğurda sizin kariyer hedefleriniz, geleceğiniz, umutlarınız ve vizyonunuzla alakalı daha önce hesaba katmadığınız bir konu. Sanki bir tercih yapmak zorunda gibi hissediyorsunuz kendinizi ama aslında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz. İkisini at başı yürütebilirsiniz ama burada sanki bu yaşadığınız durum her neyse, bu durum sizin hayallerinize ulaşmanız noktasında bir engel teşkil edecek gibi gözüküyor. Bunu bu şekilde değerlendirmemeye çalışın ve bu alandaki sıkıntıları, çözümlemeye çalışın derim. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin adınıza. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçlarım. Oğlak burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 7. evinde etkili. İkili ilişkiler, ortaklıklar, partner, eşiniz, ortağınız, onun hayatındaki gelişmeler ve bu alandaki yenilikler söz konusu burada belki bir çoğunuz ilişkinizle alakalı yeni bir karar alabilirsiniz evlilik teklifinde bulunabilirsiniz evlilik teklif alabilirsiniz bir ortaklık gündemin içerisinde olacağınızı söyleyebilirim ancak tabii burada boğa burcunun desteğiyle yani boğa burcundaki oran desteğiyle beraber özellikle sosyal çevrenizin arkadaşlarınızın beklenmedik etkileşimleri veya Biriyle beraber çıkacağınız yolda uzun vadeli bir plan yapacak olmak ve bunu hiç hesaba katmamış olmak sizi heyecanlandırabilir gibi gözüküyor. Ee, bunun yanı sıra tabii burcundaki kironunda sert bir kontağı var. Yani otorite figürleriyle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Mevcuttaki kariyeriniz ve mevcuttaki konumunuzla alakalı e, bir takım problemler bu yeni yola girme noktasında sizi e, engelleyebilir veya bloke edebilir gibi gözüküyor. Onun yanı sıra aslında güzel ilişkiler ve güzel bağlantılara açık olacaksınız. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin adınıza. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Oğlak burcunda meydana gelecek olan yeni ay. Haritanızın 6. evinde etkili olacak. Özellikle iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, beraber çalıştığınız insanlar, sağlığınız, alışkanlıklarınız ve beslenme düzeninizle alakalı gündemler tetiklenecek gibi gözüküyor. Burada özellikle Uranüs'ün 10. evinizden güzel bir desteği olacak 6. eve. Bu da iş hayatında değişiklik yapmak isteyen, iş yerindeki sorumluluklarını ve pozisyonunu güncellemek isteyen Aslan Burçları adına sürpriz gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Ancak burcundaki Kiron'un da sert bir kontağı var bu yeni aya. Burada özellikle fikirsel bir takım çatışmalar yaşanabilir veya Şehir değiştirmeniz gerekebilir, mevcuttaki düşünce yapınızı değiştirmeniz gerekebilir veya bir eğitim almanız gerekebilir bu pozisyona ulaşmak için ve bu durum sizi zorlayabilir gibi gözüküyor veyahut hukuksal bir engele takılabilirsiniz. Ancak biraz bakış açınızı genişletmeniz gereken bir süreç olacak sanki olaya dar bir kapsamdan bakıyor olabilirsiniz. Bu minvalde değerlendirirseniz süreci daha iyi yönetebilirsiniz gibi düşünüyorum. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin adınıza. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 5. evinde etkili. Burada zaten yoğun bir şekilde 5. ev vurgusu söz konusu. Sizi heyecanlandıran, harekete geçiren gelişmeler yaşanacak gibi gözüküyor. Özellikle yeni bir aşk. ...yeni bir proje, e, risk aldığınız bir konu üzerine odaklanmanız söz konusu olabilir veyahut bir hobinizle alakalı e, harekete geçebilirsiniz gibi gözüküyor. Aynı zamanda burada Uranüs'üne desteğini alacaksınız. E, Uranüs burada 9. E, elinizden destek e, gönderiyor size. Nedir? Özellikle farklı fikirlerden, farklı bakış açılarından, belki uzaklardan bir e, kişiyle aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Bu gerçekten çok farklı bir deneyim olabilir sizin için. Ruhsal yönünüzde de e, inançlarınızı, değer yargılarınızı güncelleyecek bir kişinin varlığından e, bahsedilebilir. Bunun yanı sıra e, eğer hukuksal gündemleriniz varsa veya e, parayla ilişkili risk aldığınız bazı yatırımlarınız varsa yurt dışına taşınmak, yeni bir projeye e, adım atmak, belki sosyal medya kanalıyla e, bir girişim başlatmak gibi gündemleriniz varsa bu alanda da şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Doğru kontaklar kurabilir ve farklı insanlarla tanışabilirsiniz ancak e, burcundaki Kiron'un da sert bir kontağı var yani evet bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama derinizde korkularınız var e, sevgili Başak Burçlarım kayıplarınız var e, çok derinlerde acılarınız, yaralarınız var. Belki bir projeye başlayacaksınız, belki yeni bir aşka başlayacaksınız ama kendinize güvenmiyorsunuz. Belki maddi çıkmazlar içerisindesiniz ve bu yara sizi biraz zorluyor. Önce bunları iyileştirmeniz gerekecek sanki bu atılma adım da adına. Aksi halde karşınıza çıkan bu ani fırsatı değerlendiremeyebilirsiniz. Umarım keyifli bir yeni ay süreci olur sizin adınıza. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Ee, burada ev, yuva, aile hayatınız, belki ebeveynlerinizle alakalı yeni bir gündem tetiklenecek gibi gözüküyor. Ee, belki bir taşınma gündemi, evle alakalı bir problemi çözme, onunla alakalı e, yeni bir girişimde bulunmak durumları söz konusu olabilir. Buranın üstünde bir desteği olacak bu yeni ay'a boğa burcundan. E, bu ne demek? Özellikle Belki bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Belki aileden bir destek bekliyorsunuz. Çözülmesi gereken bir nafaka, tazminat, miras konusu var. bunları sürpriz bir şekilde çözebilirsiniz gibi gözüküyor. Ve arkanızı duracak insanların da varlığı sizi mutlu edebilir. Ancak burada Koç burcundaki Chiron'da sert bir kontağı var 7. evinizden. Özellikle partneriniz, ortağınız, eşinizle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Belki de ilişkilerdeki bazı sorunlar, problemler sizi her zamankinden daha fazla yaralayabilir. Çünkü siz destekleyen başka insanlar var ama belki aynı desteği işinizden göremiyorsunuz. Bu durumda sizi biraz zorlayıp özellikle evli olan terazi burçlarının evliliğini sorgulamaya yönlendirebilir gibi gözüküyor. Onun dışında güzel destekler alacağınızı söyleyebilirim. Umarım keyifli bir yeni ay olur sizler için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Oğlak burcunda meydana gelecek olan yeni ay haritanızın 3. evinde etkili olacak. Burada özellikle geçmişten kalan haberler tekrar karşınıza çıkabilir. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle alakalı gündemler hayatınızı meşgul edebilir gözüküyor. Bunun yanı sıra baktığımız zaman Uranüs'ün bu yeni aya güzel bir kontak olacağını söyleyebilirim. Bu kontakla beraber özellikle bu. Bu yeni haberin eşinizle, partnerinizle ortağınızla alakalı olması, belki bir güzel bir ortaklık, güzel bir birliktelik kurulması adına gündemleriniz olacak gibi gözüküyor. Ancak Kiron'un e, Koç burcundaki Kiron'un da kare bir görünümü var bu yeni aya. Bu da demek oluyor ki özellikle sağlığınızla alakalı bir takım problemler, söz konusu olabilir zihninizi çok fazla meşgul eden konular varsa, burada sağlıkla alakalı şifalanması gereken durumlar var, belki de iş hayatınızda. Gündelik rutinlerinizde mevcut rutinlerinizden çok hoşnut değilsiniz. Mevcut düzeninizden çok hoşnut değilsiniz ve bunları değiştirmeye gayret gösteriyorsunuz. Bu alanda da aslında karşınıza çıkan blokaj sorun her neyse şifalandırmak adına da biraz zorlanabileceğinizi söyleyebiliriz. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Daha çok gündemimiz parasal konular, kazançlar, harcamalar üzerine yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Burada özellikle geçmişteki hak edişlerinizi almaya başladığınız, emeklerinizin karşılığını almaya başladığınız bir durum söz konusu. Özellikle uran üstünde güzel bir kontağı olacak. Altıncı elinizden iş hayatınızda karlı anlaşmalar yapmak. Mevcut işinizdeki gelirlerinizi artırma adına sanki sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Ancak e, burcundaki kironun da sert bir kontağı olacak 5. evinizden. Bu da özellikle harcamalarınızda biraz daha temkinli olmanız gerektiğini e, hatırlatabilir size. Sevgili yay burçları geçtiğimiz süreçte işte düşüncesizce yaptığınız alışverişler varsa e, bunların biraz ceremesini çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra baktığımızda. Aşk hayatınızla alakalı, sizi kıran, sizi inciten, size değersiz hissettiren e, konular yaşandıysa geçmişte belki tekrar aynı değersizlik hissini yaşayacağınız durumlar ortaya çıkabilir. Buradaki e, blokajı e, şifalandırmaya çalışın. Yani neden e, sürekli bu konular karşınıza çıkıyor? Kendinizi değerli hissetmek için e, ekstra neye ihtiyacınız var ki aslında? Bunlar üzerine odaklanmanızı tavsiye edeceğim. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin için. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Burcunuzda bir yeni ay meydana geliyor. Burcunuzda ciddi bir sterlim var. Gerçekten hayatınızda oldukça radikal bir süreçten geçiyorsunuz. Birçok konuyu değerlendirmek, yeniden ele almak durumunda kalıyorsunuz sanki. E, bu süreçte hayatınızı aslında mercek altına alıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Burada özellikle bu yeni ay süreciyle beraber geçmişten beri istediğiniz, hayal ettiğiniz bir konuyu tekrar masaya yatırabilirsiniz. Bunu tekrar değerlendirebilirsiniz. Uranüs'ün boğa burcundan güzel bir konu var. Yani güzel bir aşk, sizi heyecanlandıran bir konu, sürpriz bir şans, şu sürpriz bir gelişme sizi sanki mutlu edecek gibi gözüküyor. Ama... Kiron'un da, Kiro da koç burcunda yani dördüncü evinizde sert bir konta olacak bu yeni aya. Demek ki ailevi bir konu da gündeme geliyor. Bir yara gündeme geliyor. Belki hanenizde huzurlu ve mutlu hissedemiyorsunuz. Yaralandığınız bir konu var. Bununla ilintili bir şeyleri şifalandırmanız gerekiyor. Ancak sizi mutlu eden gelişmeler de söz konusu. Burada özellikle kökleriniz, atalarınız, ebeveynlerinizle alakalı bir blokaj varsa bunu keşfetmeye çalışın derim. Bunları şifalandırmaya çalışın. Böylelikle bu yeni gelen şans, kısmet her neyse değerlendirmeniz daha kolay olacak gibi gözüküyor. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Oğlak burcunda meydana gelen yeni ay haritanızın 12. evinde etkili olacak biraz e, inzivaya çekiliyorsunuz 12. evinizde ciddi bir sterlim var iç dünyanız oldukça hareketli rüyalarınız bu dönemde çok e, farklılaşmaya başlayabilir geçmişteki insanlar kapınızı çalabilir geçmişteki hesaplaşmalar muhasebeler hesaplar kitaplar öne dökülebilir gibi gözüküyor burada e, Uranüs'ün kontağıyla beraber aslında içsel anlamda neye ihtiyacınız olduğunu geçmişteki kayıplarınızı telafi etmeniz gerekenleri Hatalarınızı, yanlışlarınızı, her ne varsa bunları çözümleyebilmek adına aslında bir takım fırsatlar yakalayacağınızı söyleyebilirim. Ancak 3. evimizdeki kironun da sert bir kontağı olacak. Zihniniz e, çoğu zaman sanki sizi yanıltıyor sevgili kova burçları. Çok fazla düşünmek, çok fazla zihin çalıştırmak, e, süreci biraz uzatıyor gibi gözüküyor. Belki de yakın çevrenizle alakalı veya size söylenen bir cümleyle, bir sözle, Alakalı veya söylenmeyen bir şeyle alakalı ee, sürekli kafanızın takıldığı bir konu var Beyninizde sürekli aynı e, Olayı döndürüp duruyorsunuz sanki e, Bu da haliyle e, Zaman zaman e, Dibe vurduruyor sizi ve e, Çıkmaza giriyorsunuz gibi gözüküyor Bu durumdan çıkmak adına aslında içinizdeki gücü keşfetmeniz için Bir fırsat olacak bu yeni ay Ailenizin de desteğini hissedebilirsiniz ve içsel konforunuzu sağlamak adına yeni bir bilinç geliştirebilirsiniz. Umarım en güzel şekilde değerlendirirsiniz bu yeni ayı. Abone olursanız çok mutlu olurum, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları, oğlak burcunda meydana gelecek yeni ay haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada özellikle yeni bir umut, yeni bir hayal, yeni bir sosyal çevre, yeni bir grup içerisine dahil olma gibi gündemleriniz var. Ancak eskiden tanıdığınız insanların vasıtasıyla bu yeni gruplara, yeni çevrelere dahil olabilirsiniz gibi gözüküyor. Uranüs'ün de burada çok güzel konta olduğunu görüyoruz 3. evinizden. Bu da yeni tanışmalar, yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar, belki yeni iş anlaşmaları anlamına geliyor olabilir. Bir şekilde çevreniz genişliyor sanki farklı insanlarla bir arada olmaya başlıyorsunuz ve bu size ciddi anlamda şans ve fırsatlar getiriyor. Belki bir proje için insanlarla birlikte olacaksınız. Belki bir organizasyona dahil olacaksınız. Ancak burada Kiro'nun koç burcundan sert bir kontağı var. Belki bu ortamda kendinizi yetersiz, değersiz hissedebilirsiniz. Maddi anlamdaki imkanlarınızın kısıtlı oluşu sizi birtakım şeylerden alıkoyabilir. Burada yaşamış olduğunuz o blokaj neyse onun üstüne yoğunlaşmanız gerekecek sanki. Ve kendi değerinizi keşfetmek adına farklı bir şey de yapabileceğinize inanmak adına değer üzerine çalışma yapmanız yerinde olacak gibi sevgili balık burçlarım. Umarım güzel bir yeni ay süreci olur sizin için. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeni ay yorumum bu şekildeydi. Elimden geldiğince sesim yettiğince anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram, opikusastölyoci hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. E, mesajlara biraz geç dönebilirim. Bunun için şimdiden herkesten özür diliyorum. Mutlu günler diliyorum. Sizlere hoşçakalın. <Gülüyor>